Matematik işlemi yaparken bazen yuvarlama işlemi yapmak zorunda kalırsınız. Yuvarlama işlemi ne zaman gerekli olur? Bir şeyin en yakın değerini bulmanız gerekebilir. Hassas bir ölçümün kritik öneme sahip olmadığı, bunun yerine basit ve anlaşılabilir bir değerin daha önemli olduğu durumlar olabilir. Bu videoda yuvarlama işlemi üzerinde duracağız. Soru da bizden, 36, 34, 35, 26 ve 12 sayılarını en yakın 10'a yuvarlamamız istenmiş. Bunun ne anlama geldiğine ilişkin bir ipucu vereyim. Bu sayıyı alıp, bu sayıya en yakın 10'un katını bulacağız. 10'un katları nelerdir? 10 kere 0, 0'dır. 10 kere 1, 10'dur. 10 kere 2, 20'dir. 10'un katları 30, 40, 50, 60 diye devam eder. Videoyu burada durdurarak, bu sayılara en yakın 10'un katının hangisi olduğunu düşünmenizi istiyorum. Hadi bakalım, durdurun şunu. Şimdi hep birlikte devam edelim. Buraya iki tane sayı çizgisi koyalım. Bu sayıların... Sayı doğrusu üzerindeki yeri nerededir? İlk sayımız 36. Sayı doğrusu üzerinde nerede olacak? 30 ile 40'ın arasında olacak. Burası, 30 ile 40'ın tam orta noktası, 35. 36 ise yaklaşık burada olacak. Eğer doğru parçasının 30 ile 40 arasındaki kısmına yakından bakacak olursak, Burası, 30 ve burası 40. 36 nerede olacak? 35 burada. 36 ise bunun bir birim sağında. Yani burada olacak. İşte 36 burada. Eğer bu sayıyı 10'un katlarından en yakın olana yuvarlamak istersek buradaki seçeneklerimiz neler olur? 10'un katlarından 36'ya en yakın olanlar 30 ve 40. 36'yı alıp, kendisinden büyük olan 10'un katına, yani 40'a yuvarlayabilirim. 36'yı alıp, kendisinden küçük olan 10'un katına, yani 30'a yuvarlayabilirim. 30 ve 40 sayısından hangisini seçeceğimi bulmak için, bu sayılardan hangisinin 36'ya daha yakın olduğunu bulmalıyım. Sayı doğrusuna bakarak, 36'yı aşağıya, yani 30'a mı yoksa yukarıya, yani 40'a mı yuvarlayacağımızı kolayca görebilirsiniz. Şu şekilde düşünmek de mümkün. 36, 40'tan sadece 4 birim uzakta. 36, 30'dansa 6 birim uzakta. Yani, 36, 40'a daha yakın. O halde, bu sayıyı, yukarıya yuvarlayacağız. 36'yı 40'a yuvarlayacağız. Buna cidden yuvarlama deniyor. Şimdi ikinci sayıya geçelim. 34'ü onun hangi katına yuvarlayacağız? Şimdi videoyu durdurarak biraz düşünmenizi öneririm. 34'ü aşağıya yuvarlayacak olsanız hangi sayı olur? Ya da 34'ü yukarıya yuvarlarsanız hangi sayı olur? Bu sayılardan hangisi 34'e daha yakın? 34 sayı doğrusunda burada. Yakından baktığımız aşağıdaki sayı doğrusundaysa 34 burada. 34'ü yuvarlamak için iki seçeneğimiz var. 10'un katlarından 34'ten büyük olan 40. 10'un katlarından 34'ten küçük olan 30. 34, 30'dan sadece 4 birim uzakta. 40'tansa 6 birim uzakta. Yani 34, 30'a daha yakın. 34'ü 30'a yuvarlayacağız. Aşağı yuvarlıyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Bu sayıları 10'un katına yuvarlıyoruz birler basamağındaki değere göre onun aşağıdaki katına mı yoksa yukarıdaki katına mı yuvarlayacağımıza karar veriyoruz birler basamağındaki değere göre onun aşağıdaki katına mı yoksa yukarıdaki katına mı yuvarlayacağımıza karar veriyoruz yuvarladığımızda birler basamağı 0 oluyor şimdi daha ilginç bir sayıya geldik 35 35'i en yakın 10'un katına yuvarlayacağız. 35'in üstteki sayı doğrusunda burada, alttaki sayı doğrusundaysa burada olduğunu görmüştük. 35'e en yakın olan 10'un katları neler? 35'i yukarı 40'a yuvarlayabiliriz. 35'i aşağıya yani 30'a da yuvarlayabiliriz. Şimdi videoyu durdurup, düşünmenizi öneririm. Bunlardan hangisine yuvarlamalıyız? 30'a mı yoksa 40'a mı? Şimdi hep beraber devam edelim. 35 her iki sayıdan da 5 birim uzaklıkta. Ne yapacağız diye düşünebilirsiniz. Matematikçiler birler basamağındaki sayı 5'se ne yapılacağını tanımlamışlar. Eğer birler basamağındaki sayı 5'se veya 5'ten büyükse, yukarı yuvarlıyoruz. Bu bir kural. Yani, 35'i, 40'a yuvarlıyoruz. Şimdi dikkat edin. 36'nın birler basamağı 6. 6, 5'ten büyük. Yukarı yuvarladık. 34'ün birler basamağı 4. 4, 5'ten küçük. Onun için, aşağıya yuvarladık. Bu kural, bize geri kalan iki sayıyı nasıl yuvarlayacağımız konusunda da ipucu veriyor. Şimdi bu sayılara da bakalım. 26'yı yuvarlayabileceğimiz sayılar hangileri? 26'dan küçük olan 10'un katı hangisi? 26'dan büyük olan 10'un katı 30, 26'dan küçük olan 10'un katı ise 20. Yukarı yuvarlarsak 30'a ulaşırız, aşağı yuvarlarsak, 20'ye ulaşırız. En yakın 10'un katının hangisi olduğuna karar vermek için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayı 5 veya 5'ten büyük mü? Evet, 6, 5'ten büyük. Onun için yukarı yuvarlayacağız. 26'yı 10'un en yakın katına yuvarlarsak sonuç 30 olur. Şimdi son sayımıza bakalım. 12. Bence artık bunu tahmin edebiliyorsunuz. 12'den büyük olan 10'un katı nedir? 12'den büyük olan 10'un katı nedir? 20. 12 sayı doğrusunda burada. Veya 12'yi aşağıya 10'a yuvarlayabiliriz. Onun 10 en yakın katına yuvarlayabilmek için yine birler basamağındaki sayıya bakacağız. Birler basamağındaki sayı 2. E 2, 5'ten küçük. 5'ten küçük demek ki aşağıya yuvarlayacağız. Sayı doğrusuna baktığımızda da 12'nin 10'a daha yakın olduğunu görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.